Biraz daha şu klasik yaş problemlerinden yapalım. Mustafa'nın yaşı, Burak'ın yaşının 4 katı. 12 sene önce Mustafa'nın yaşı, Burak'ınkinin 7 katıydı. Burak şimdi kaç yaşındadır? Öncelikle isterseniz bunu kendi başınıza bir çözmeyi deneyebilirsiniz. Sonra beraber yaparız. Peki, buradaki bilinmeyen nedir? Bilinmeyen Buran şimdi kaç yaşında olduğu. Burak için bir değişken yazalım hemen. Genelde x veya y kullanılır ama Burak ismi b harfi ile başladığı için bu sefer b kullanalım. b eşittir Burak'ın şimdiki yaşı, bugünkü yaşı. Bütün bu bilgilerin Burak'ın şimdiki yaşı ile bağlantısına bir bakalım. Sonra bazı denklemleri oluşturacağız ve bu problemi belki de çözebiliriz bile, değil mi? Neyse şaka bir yana bu problemle bir yöntem oluşturmaya çalışacağım. Böylece buna benzer problemleri de aynı yöntemle çözebiliriz. Önce Burak'a bakalım. Sonra Mustafa ile ilgileniriz. Mustafa'yı mavi ile yazacağım. Mustafa'ya bakalım, bu problemde iki ayrı zaman var. Biri şimdiki zaman, yani bugün, diğeri ise 12 sene öncesi. Buraya bugün diyelim, ya da şimdi diyelim. Bu bizim şimdi sütunumuz olacak. Bu da 12 sene öncesi sütunu. Bakalım buralara neler yazabiliriz. Buranın şimdiki yaşı nedir? Buna biraz önce B değişkeni dedik, değil mi? B, Burak'ın şimdiki yaşı. Bu bizim bilinmeyenimiz, yani bulmamız gereken bu. Sadece B dedik. Peki, buranın 12 sene önce yaşı kaçtı? Bunu B cinsinden ifade etmek istersek, şimdiki yaşı B ise 12 sene önce B eksi 12 idi, değil mi? Buraya kadar gayet güzel. Peki, Mustafa'nın bugünkü yaşı kaç? İlk cümlede bize gereken bilgi verilmiş. Mustafa'nın yaşı, Burak'ın yaşının 4 katı. Bugünden bahsettiklerini varsayıyoruz. O zaman Burak B ise Mustafa'da ne olacak? 4B olacak. 12 sene önce Mustafa kaç yaşındaydı? Şimdi bugün 4B olduğuna göre 12 sene önce de 4B eksi 12 idi. Buraya kadar güzel ama daha ikinci cümlede verilenleri kullanmadık. Bu 12 sene önceki Mustafa olsun. 12 sene önce Mustafa'nın yaşı, Burak'ın yaşının 7 katıydı. Demek ki 12 sene önce bu sayı, bu sayının 7 katı olacak. Başka bir deyişle bu sayıyı alıp 7 ile çarptığımızda bu sayıyı elde edeceğiz. 12 sene önce Burak'ın yaşı, Mustafa'nın yaşının 1 bölü 7'siydi. Ya da Mustafa'nın yaşı, Burak'ın yaşının 7 katıydı. Bunun denklemini kurabiliyor muyuz? Bir bakalım. 7 çarpı Burhan 12 sene önceki yaşı, Eşittir Mustafa'nın yaşı. Ve sanırım zor kısmını hallettik. Denklemi kurduk. Şimdi biraz cebir kullanıp b'yi bulacağız. Hadi yapalım. İlk olarak 7'yi dağıtalım. 7 çarpı b, 7 çarpı eksi 12. 7b eksi 84 eşittir 4b eksi 12. Bu ifadenin tümü Burak'ın 12 sene önceki yaşının 7 katı. Şimdi bunu çözmek için ne yapmalıyız? Her iki taraftan da 4B'yi çıkararak başlayabiliriz. Aslında iki adım da aynı anda yapabiliriz ama anlaşılır olsun. Her iki taraftan önce 4B'yi çıkaralım. Bunlar gider ve sağ tarafta eksi 12 kalır. Sol tarafta da 7B eksi 4B eşittir 3B kaldı. Eksi 84 hala duruyor. Tabii ki bu eksi 84'ten de kurtulmak istiyoruz. Ne yapalım? Bu sefer de her iki tarafa da 84 ekleyelim. Sol tarafta sadece 3B kaldı. Sağ tarafta ise eksi 12 artı 84 eşittir 72. Şimdi B'yi bulmak için tüm denklemi 3'e bölelim. Ne oldu? B eşittir 72 bölü 3. Yani B eşittir 24 kaldı. Demek ki B 24'e eşitmiş. Sorumuza dönersek, Bur'an bugünkü yaşı nedir? 24. Bunun bir de sağlamasını yapalım. Verilenlere göre Mustafa'nın yaşı Burankin'in 4 katıdır. O zaman Mustafa'nın bugünkü yaşı ne oluyor? 4 çarpı 24 eşittir 96. Demek ki Mustafa yaşlı birisi. O zaman ona artık Mustafa demeyelim, Mustafa Bey diyelim. 96 yaşında olduğuna göre Buran dedesi veya büyük dedesi bile olabilir. Değil mi? 12 sene önce Mustafa 84 yaşındaydı. Yani Mustafa değil, düzeltiyorum. Mustafa Bey 84 yaşındaydı. Yani Burak'ın yaşının 7 katı. Burak şimdi 24 yaşında olduğuna göre, 12 sene önce 12 yaşındaydı ve gerçekten de 7 çarpı 12 eşittir 84. İşte şimdi oldu.